Hayır. <gülüyor> Hayır. Kasa Blanca'dayız. Kasa Casablanca'da gözlerimizi açtık. Kendisi. Kasa Blanca. Yani beyaz ev. Geminin adı ne? Yazı yok. Mesinleri kadar. Bugün. Böyle bakayım ne kadar büyükmüş gemi. Dokuzuncu günümüz. Ooh. Koskocaman ya bu. İda şu halatı şey yap da. <gülüyor> Sıkılayım mı biraz halatı? Halatın biraz Voltalıyım boş. Boşalayayım mı boşuna? Boş, boşuna aldı. <gülüyor> Kalın. <gülüyor> fare çıkmasın diye şeyler var bak görüyor musun? <gülüyor> Bizde bile yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama iyi de bunlar yani fare de çıkar kedi köpek de çıkar. Çok da zor da çıkar. Çok zor da isimli gemi muhtemelen yolcu gemisi terk edilmiş. Korkunç <gülüyor> gözüküyor direkt kalmadı yerine, e, Biraz aldık. yürürseniz dışarıya doğru şu kırmızı pöti taksileri görüyorsunuz. Pötü taksiler <gülüyor> daha ucuzmuş <gülüyor> diğer taksilere göre. <gülüyor> alanına girmiş oluyoruz. Kraliyet Saray kompleksine e, giriyoruz. Paleroyel Fransızcası ile. Dariyel Maksan. Basın Yönetim merkezindeki Bütün bakanlıklar, saray burada bulunmakta. Biz aslında bir surların içindeyiz. Sur kompleksinin içindeyiz. Kral 6. Muhammed resmi işlerini buradan yürütüyor. Bakanlar, bakanlar kurulu, hepsi buradaki binalar. Camiler gene şeyli, kare. Burada atlı muhafızlar varmış böyle otantik kıyafette. onları çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Tabii ki kralı görsem ne güzel olurdu ama kralı göremeyeceksin. göremeyeceğiz. Kısmet. Şu an başbakanlık konusuna ilerliyoruz. Camimiz. Evet saraydan geri çıkıyoruz. Tam Ayağ kapıdan çıkıyoruz. Karşımıza gelen bu beyaz kompleks İçişleri Bakanlığı. Süleyman Soylu. Hem Melki Daşin. Yasının en yüksek finans yapılıyor mu şuraya? E bu Bakın fren duvarları. These walls, these Rabat they have the halls yerde yer alıyor. O havza da yer alıyor. Aynı zamanda <gülüyor> bir arkamızda <referlimiz. gülüyor> 12. asrın, 13. asrın soru, 14. asrın başında 50. E, semevilerin böyle yüksek döneminde işbiliyede yani seviyede yapılan caminin bir benzeri burada yapılacakmış. E, işte Yarım kalan camiye gidiyoruz. E, Ondan sonra bakın sağ evet, Aynı tarafta. zamanda Kraliyet Mezarlı. Evet, UNESCO Dünya Tarih Mirası'nda. Hasan Kulesi'ndeyiz. Bu Hasan Kulesi 700 yıllık bir yapı. Aslında cami olarak tasarlanmış. Hatta minaresi de 86 metre falan olacakmış. 44 metrede kalmış. Kalmış. Kule. Hakikaten kalmış. Aha, günümüzde de artık hem 5. Muhammed'in önemli olan krallardan hem de 2. Hasan'ın mezarlarının bulunduğu yerler. Duvarlar da uzaymış. bitmemiş tam. Burada çok güzel bir şey var. Kraliyet'in Böyle güzel kostümlü özel kostümlü askerleri var onlarla fotoğraf, fotoğraf çekeceğiz atlı askerler çok tatlı gözüküyor. <gülüyor> Hadi bakalım. Arap atın. At çıkıyor mu Serhat emin misin? Hangi at çıkıyor? kım bitmemiş Aynen. görüyor musunuz? 700 yıllık kalıntıları var. 700 yıllık cami kalıntısıymış. Şey minare de, de öyle. Bitmemiş bir <gülüyor> sütunlar. Şu anda evet. değişik bir görüntü veriyor ortala. Değil mi Evet. Çok bir, yüksek bir minare olacakmış yani. Evet, kalın zaten e, ondan belli ama maalesef İbadet edilen yeri. Kapılar falan çok güzel oluyor ya. Hep böyle oluyor yani. Şunlar çok şık. Kraliyet Opera binası var. Hakikaten güzel gözüküyor ya. La Şimdi burası Regret Nehri. Benim yüksek bina, opera binası, otoyol kiren Regret hmm. Nehri. Orada kocaman nehir var. Bu okyanusa bağlanıyor. <gülüyor> Balıkçı Barınağı var. Doris'i oraya bağlayalım bence. Ama bu Atlas Okyanusu'na bağlanıyor. <gülüyor> Nasıl geleceğiz? Şeyle getirelim. Emret e Fil'in tankerine Olu. koyalım Doris'i. Tanker'e rica edelim. Arkası da bitmemiş minare. <gülüyor> Hasan Kulesi. Hasan Kulesi. Eyl surları gördüğünüz gibi devam etmişti. Saat dört. Bu yolun dolu yol olduğunu anlayabilirsiniz. Solunuzun e, solar e, oldu. Bu e, sekiyi de alır. E, <gülüyor> birazdan yineceğiz. Bu zafer kazbanını gezmekler. E, böyle denizi gören hoş bir de kafes var. O da isteğinize <gülüyor> <bir> de. Nerede çay ısmaracağız? Cidurska. Cidurs. Sonra bu sağ taraftaki, bu aşağıdaki kapıdan geleceğiz. Biraz kapıdan çıkacağız. Soltuk Selam Kreml selam. Burada o meziyet olan vardı. Bakın çok sağ taraftan. Var ya, ekmek kokuları biliyor musun? Çok güzel. Bayramı güzel gözüküyor de değil mi? Ee, ilk ilk Bak, evet. İlk eski Rabat'tayız. Evet. İlk orijinal. Çeker gibi yapıp fake atıyorum. Evet. evet. Eski Rabat'ta devam ediyoruz. Evet. Saygıdeğer. Burası değer. şimdi çarşılar olmuş. Karıcığımla beraber. Bakın evler beyazlı tatlım, tatlım. ve aralı. Yalnız burası biraz daha pahalı gibi geldi evet bana Kancada. Evet. turistik ya o yüzden. Evet. Belki şehrin merkezi böyle değildir. Belki. Yani. de. muhtemelen şurada bir berber var. Mertemaz sokup. bir oh. saç sakal tıraşı olsun istiyorum. Hey, o adam kim? Kraldır kesin. Gerçekten. <gülüyor> I'm so, happy to be here. I'm so happy that you're all here. thank you so much And we've been really looking forward to this. So. E, buranın yemeği tajin. Tajin yenen alacaklar. İşte şeyin üstüne, pilavın üstüne, kuskusun üstüne tajin yapıyorlar. Lezzet o çok güzel oluyor. E tabii ki yani buranın en meşhur yemeği. Yani bunlar da bayağı el boyaması ha. Kanalımıza abone olmak için Youtube'a sign-in yapmanız gerekiyor. Sign-in değilseniz Youtube'da tabii ki abone olamazsınız. Bu ya böyledir yani. Çekeyim. Neresi güzel? Kapıyla mı? Dağ. Ben diyeyim Atlas. Sizin Atlantik okyanusuna doğru. Ben diyeyim Cibri geçtiğimiz. Açılıyoruz. Açıklığı olsun, efendime söyleyeyim. Neydi nehrimizin adı? Regrek. Regrek olsun. Regrek'in döküldüğü yerden. Olsun veya olmasın. Artık Atlas Okyanusu'na. Burası şehrin miradoru gibi bir şey olmuş. Mirador. Bakabiliriz. Evet. İşte size Regrek Nehri. Gabat şehri. Nehirin devamı oradan Marina'ya bağlanıyor. İşte Marina. Devamı ve Atlas Okyanusu. Atlantik. Sörfçüler. şeyciler var. Ee, yelkenciler var tabi. Mezarlık da var. Güzel yani. aks söyleyeyim bakalım ya. bak şu tarafta Amerika var. Evet şimdi burası Atlas Okyanusu. <gülüyor> tamam. Ola Martol. Atlas Okyanusu'yla nehrin adı neydi Doş? Gregrek. Gregrek nehri. Birleşiyor. Şurası da Reykjavík nehiriyi. Burası da, da Marina'ya e doğru mi? devam ediyor. De. Şu dan evet. Eda Paz sokaklarının. Altını üstüne getirdi. <gülüyor> Fas sokaklarında gezmediği yer Eda, Faslı başkenti Eda derler. Başkenti alt üst ettim. Eda'nın hakkında şey diyorlar. İlgiç. Büyük Faslı. Ee, İbn-i Batuta'nın türbesinde bugüne bugün dua ettim ya. yani. El aldım. Bundan sonra bizi kimse tutamaz. Tutamaz, durduramazsınız bizi. <gülüyor> Don't touch us. Kan saf us. Evet Eda. Şey Bana şey alma karar verdim. Bana sas mı alacaksın? Saz alacağım sana. Al bakalım. What is its name? Name? This. This hejouj. Hejouj. Yes. yes. Is it Ginby. local? It's local? Ginbri. Yes. Mm -hmm. Ginawa. Gençlik buranın aleti bu gerçekten. Hıh. Çekti hı hı. çok. Kaldı Vera bu şey ya kapıyı. Mağnez, mağnez. Magnet hav aç. 1 Euro. Ha, evet. 1 Euro. Al şunu istedi. Al, kop topla. Al. Aldın mı? Bu güzel. Ten dirhem diyor yani 1 Euro. Evet, tamam, hadi en ucuz magnet burada gençler gelin. Neredeyiz şu an? Kudaylar <gülüyor> kafedeyiz. Nane çay içilir. Evet, sağ Afiyet olsun. Sağ ol. Hocam. Anlatayım tezgahın başına oturmuşuz. Anlatayım mı? Anlatayım mı? Ben bir tane alıyorum. Tahin. Tek. Tahin, elledi değil. Elle Öyle değil, don tat. Neyle? Elledi değil. Bak böyle. Şey veriyor. veriyor. Anlatıyorum Bu bir evet. tahinli börek mi? Madem, madem tamam mı? Madem. Eee, şimdi bunların hepsi olur. şey. Tamam, yeter. 2 euro ver. Hadi, ne? para ver, para. Ne? Magnet oğlum. Almayacaksın. He? Para ver, para de modde bulduk bakınıyorsun. Bir tane şundan bir de şundan hepsinden aldım ya. Ne, sevinç daha çok önemsiyor. Bak bir bak. Tane, Bunlar şey değil mi? Kaş Eda mı? gel. Şurada deniz kenarında oturalım. Alır mı? Almayalım. Al, Haydi canım. Gel gel. 80 olacak. 80 para. E, Arkası Neydi nehrimizin adı? Verin bunu para vakti. Tamam tatlı. Verisini de baklavayı yiyoruz. Daha. Ne diyor? Tabu da. Bunlar da tatlıy da. Evet evet hepsini tatlı seviyorlar. Ben tuz zannetmişim. Hepsi tatlıymış. Mesela meyve suyuna bile şeker koyuyorlar. Bak Hatmoyto Hat da geliyor. <gülüyor> Hello. Hello. 2? 2? 2? 2? 2? Whiskey moroku Whiskey moroku Moroku Udaylar Kasbahı kafede Bir naneli çay molası verdik Rehberimiz de bize kurabiye ısmarladı Balıkçı dayılar, nehirler Güzel bir gün yine 15-16 derece var havamız. Daha de bayağı, Kafemiz baya kalabalık. Hı -hı. Kale içinden ayrılıyoruz, Mudaylar zor dar. mu hocam? Daylar kasbalığımız gitti. Kasabamızdan sonra bence artık Kazablanca'ya gitmemiz lazım. Daha yeni başlıyoruz. Artık, artık Kazablanca'ya gitmek. Di di di di di di di di digi di di di di şehirde en pahalı sistemlerden yapılmış olan bir de tramvay var. Tüm şehri dolaşıyor herhalde hemen, hemen. Bakalım dünyanın en büyük camisinin gerçekten de. Valla namaz vakti gireceğiz. Hmm, namaz vakti alıyorlar sadece ve Müslüman olmayanları almıyorlarmış. Acaba eşi düenler, Biz Allah, Allah mı da nereden biliyorlar yani? Şu andaki kralım bulmadığımı son anlayamadım. 99'da açıldı bu, ya da 5 yıl sonra da vefat etti. 99'da. Mimari bir Fransız. Evet, Cornish. Yani Güzel Kordon Caddesi'nde ya, gidiyoruz. Kordon. Kordon. Arkadaşlar evet. devam edeceğiz ama şu caminin e, fotoğrafını evet. çekmek cami, isteyenler için burada e, güzel bir görüntü var. Bir beş dakika. Geride kalın. Atlantikopya'nın doldurularak Fransız mimarın üstün aklıyla doldurulup yapılmış. Endülüzya esintileri taşıyor güya. Bunun e, temelinden metreyle ölçüyorlarmış. Ben de, o yüzden en büyük cami diye kakıştırıyorlarmış. Öyle bir şey yok. Temelde tüm bir 200 metre falan. Tamam. Onunla birlikte en büyük olduğu daire. Burası ponç bu ya. Bu arada. İkinci Hasan Camii'ne bir de şöyle bakalım. Gerçekten büyük bir yapı. Bu arada burası da Atlı Sokyanus'un ta kendisi. Atlantik. Gördüğünüz gibi bitmek bilmeyen enerjiyle geliyor. Hanfamsı iki camisinin fotoğrafını çektik. burada bir de çok eskiden beri kurulu müdür eee kulübü. Şimdi Bağcılar Meydanı'na doğru ilerliyoruz. Burası Fransızlardan kalma kazanlıktan en önemli en büyük meydana. Bunlar göreceğiz. İşte eski bir tiyatro gibi, banka binaları gibi. Bunlar hep Fransa bankolünel dönemler kalma binalar. Komplikasyon. da böyle ünlü dükkanların olduğu caddeler ünlü markalar. İngilizin götlerine Twin Tower. Evet, varmış geldi defterimiz Casablanca filmini hatırlatıyor. X kafe. X kafe'ye şimdi Casablanca'lı bir kadın almış. Zincir marketler yapmış. Yani o filmdeki orijinali yok. şey Kurt kuşal kalp kim 1930'larda Fransızlar tarafından yapılmış. Fransızlar 1900 bağımsızlık bağımsızlığın kazanıldı. 1958 senesine kadar burada vardı. O, oldukça kömüne görünüyor aslında. Ben son gelmeyeyim. Meydana doğru geliyoruz. Bağımsızlık meydanına yaklaşıyoruz. <gülüyor> Casablanca, Casablanca bir saat kulesi. Ne? Yok. <gülüyor> Resim çektirebilirsiniz ama para isterler sizden. Karnızı kostümlü kişiler var, meyve süre satıyorlarmış. Evet, bağımsızlık meydanına geldik Mert Bey. Evet, Adalet Sarayı, arkanda Mert. Bir daha söyle. Ben karıma hediye almadan bir şehirden bir şehre geçemem. Vay be arkadaşlar, yani değerimi görüyor musunuz? Bak, morok Bak şu deri çanta kim bilir ne kadar ucuzdur. Evet. Rehberimizi takip ediyoruz Kemal'i. İki tane rehberimiz var. Hem Haluk Bey hem Kemal Bey toptancı ekibi. Şimdi Top soğuk tancı. sıkım argan toptancısına gidiyoruz gerçek. Çünkü Mert'in sırım gibi saç, sırma gibi saçları. Bakın şimdi <gülüyor> argan yağsız hiç yapamıyor Mert. Yani yağ olmazsa <gülüyor> intihar yani. Anam tuttu bak. Sizi var ya sizi. <gülüyor> çekeyim dükkanın adı yok isimsiz no name tam hediyelik eşyalarımız var Yalnız magnetler 20 dirhem ben 10 dirheme alışığım Burası pahalı deyip hemen dükkanı kötüleyip <gülüyor> Casablanca Var şöyle de var daha ama 20 bunlar ya. Şimdi argan yağı neden argan yağı? Çünkü argan yağının menşei burası arkadaşlar. Burada aileler üretiyor. Burada gerçekten de hani bundan para kazanan aileler var, insanlar var bu argan yağından. Şimdi biz de böyle bir atölyeye geldik. Selam. Ay selam. Selam selam. Bize tanıtacak. Duvarlar, baharat dolu. <gülüyor> Buraya dizelendik yağ hakkında bilgi almak için dizelendik. <gülüyor> evet, Mert'cüğüm biz sarsan Argan! Argan is a tree which exists on in Morocco. We call it the goat animal tree. Gençlerin çok sevdiği <gülüyor> bir ağaçtır bu, badem cinsinden, bademgillerden. So the goat, we the tree. pasta vardı ama doğru değil yani. Tunusa kadar olan var ama Fas'ta çok yetişiyor. We eat fruit and we throw down ladies we break in the nut we find the seed Take the seed and we grind it. Oh, nice. Şimdi onlara hayvanlar yiyor, lobuklarını <gülüyor> dışına atıyor. Bunları da hanımlar topluyor. Topladıktan sonra yıkarıp gel topladıktan sonra kırıp içindeki bademleri çıkarttılar. Bunlar yenmez yani acı tatlı bir şey. So piece this piece this e şey onları sıkıştırdıkça böyle şey oluyor. Tahin gibi bir şey olur. Oradan da yağını alıyorlar. Cildteki lekelere iyi geliyormuş. Nasıl? Nasıl? İyi mi? Şöyle. Evet. Evet. Evet. Ellerine değir. Sen 2'ye gidiyoruz. Evet. Son derece Müselman bir kişiliğim olduğu için hemen gördüm. Kayıt. Evet. Hasan 2 camisini aslında ben yolda gelirken anlattım. O yüzden bir daha üstünden geçmeyeyim. En büyük cami olduğunu savunuyorlar kendileri. Ama yerdeki doldurma alanla birlikte sayıyorlar. Kat metreyi sayıyorlar. Bu arada ezan vakti olduğu için girebiliyoruz. Amin diyelim. Allah'a Allah... Evet kadınlar başka yerden, erkekler başka yerden giriyor. Ünde geçen Rex otelin bulunduğu üstünden ya, üstünden geçiyor. Ha, gitti Gittim. mi o Şimdi şu o, sol tarafta ileride e, şey mi? var Bir daha çal sen. Bir daha çal. Şimdi Medine'ye mi gidiyoruz Eda? Ben Medine'ye gideceğim. Altıda buradan Şöyle bir meydan var. Evet burası Medine. ve hoşuma gitmedi burası. Casablanca'nın Madinası. Dikkat etmemiz gerekiyor burada. Gayet şey bir ortam yani. Dikkat edilecek bir ortam. <gülüyor> Yanlar o tarafta mı? He? O şu tarafta mı dükkanlar? Saniye. Ya şu içeride dükkanlar var Evet, burası ışıklar. <gülüyor> Işıklarda devam ediyoruz. Kemisle birlikte Casablanca'ya veda. Casablanca'ya veda. Burada da Marrakeş gemisi var. Bu da bizim Yirika. Leyde Hatice gemisi. Karşıda da Leyde Hatice tankeri var küçük. <gülüyor> Kömür mü, Yakıt, yakıt mı? bir şey yüklüyorlar. Gemi sığmadı, kadreca. Baksana. Ve Kazablanca'ya veda ediyoruz. İnsanlar oturuyor içeride. Çünkü gemimiz Afrika'daki İspanya toprağı olan Suyuta ekliyor. Bu arada burası bizim geceleri disco. <gülüyor> Yerimizi terk ettik. Eda! Ön taraftan dönüyor. Bu arada milletin keyfine de diyecek yok yani ha. Keyif şöyle yani.